Bugün 24 Mart 2023 Cuma, Venüs günündeyiz. Boğa Burcu'nda ilerleyen ay rahat, konfor, maddi manevi güvenliğimizle ilgili beklentileri arttırabilir. Uzun vadeli işlerde istikrarlı ve sağlam adımlar atmak isteyebiliriz. Sabah ve öğle saatlerinde ay Venüs'te birleşecek. Kişisel konfor ve rahatımıza düşkün olabileceğimiz için tembellik eğilimi gösterebiliriz. Kişisel zevklere düşebiliriz, iştahımız da artabilir. Güzellik, estetik, giyim, kuşam, makyaj ve sanatsal çalışmalardan verim alabiliriz. Çevremizdeki kadın figürlerle ilişkilerden de destek alabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde maddi manevi güvenliğimiz, iş, kariyer, para konularında istikrarlı, somut gelişmeler olabilir. Sevdiğimiz kişilerle birlikte olmak, keyif ve eğlenceye zaman ayırmak akşam saatlerini renklendirebilir. Boğa Burcu'ndaki ay gece saatlerinde Uranüs'te birleşecek. Heyecanlı ve huzursuz olabileceğimizi gece saatlerinde uyku dengesizlikleri de yaşayabiliriz. İlginç ve beklenmedik durumlarla karşılaşmamız da mümkün.